Merhaba, ben Toygar Yalçı. 10 Kasım 1995 yılında Ankara'da gözlerimi dünyaya açtım. Şimdi sizlere doğduğum günden bu yana özetle yaşadığım duygu durumlarımdan ve değişimlerimden bahsetmek istiyorum. İlk okulda meslek alanında düşündüğüm tek şey pilot olmak. Fakat liseye geçtiğimde bilgisayar alanında bir iş yapmak istemediğimi her an belirtiyordu. Bu arada lisede de bilişim teknolojileri bölümünde okuyordum. Şimdi gelin görün ki Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Artık çok mu büyük konuşmuşum bilemedim. Pek de istemeyerek geldiğim Böte Bölümü şimdilerde günümün çoğunu geçirdiğim, gerek hocalarımla gerekse arkadaşlarımla çok çok eğlendiğim, ve de yaratıcı projeler ortaya çıkardığımız süreç olmaya devam ediyor. Benim şu anki düşüncelerimde ve dünyaya farklı bakış açılarından bakma çabam üzerinde bölüm hocalarımın çok etkisi vardır. İstemeyerek geldiğim bölüm bana eğitimle bir bireyin hatta ve hatta bireyle sınırlı kalmayıp tüm toplumun da değişebileceğine olan inancımı arttırdı. Eğitim alanına daha önceden hiç bakmadığım açılardan bakma imkanı sundu. Ve yine istemeyerek geldiğim bölüm, bana henüz okunmamış kitapların olduğu gerçeğini gösterdi. Hiçbir zaman bitmeyecek kitapların, kapak sayfasındaki güneşe selam vererek konuşmamı sonlandırmak istiyorum. Hepimizin güzel yarınları olması dileğiyle.